Allahümme salli ve sellim ve barqa la seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve ifdali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim üçüncü cildimizin sizlerden gelen sorularına cevap vermeye gayret ediyoruz. İkinci bölümde devam ediyoruz sorularımıza. Şöyle bir soru gelmiş. İlyas aleyhisselam denizlerde yetkilendirilen bir çocuk olarak mı? görevle gönderildi denilmiş. Aslında bölümün içinde zaten sizin de belirttiğiniz üzere 11. bölümde tarihte Hızır ve İlyas aleyhisselamlar kimlerdir bölümünde özetiyle ifade etmeye gayret etmiştik. İlyas aleyhisselam Hz. E, Ahava anamızdan doğmuş olan bir çocuk. Ancak bu çocuğun vefatının ardından Hz. anamızın Büyük doğasıyla beraber Cenab-ı Hakk'ın görevlendirmesi ve etkilendirmesiyle denizlerde göreve ifa ediyor. Ancak denizlerdeki görevi bir çocuk olarak değil, gelişmiş ve büyümüş bir çocuk olarak aramızda hayatını devam ettiriyor. Bunu tıpkı Hz. İsa Aleyhisselam'ın göğe çekilip daha sonra yani ta binlerce yıl sonra Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam'ın sülbünden gelmesi beklenen Mehdi Aleyhisselam dönemindeki gelişiyle beraber anlayabiliriz. Dolayısıyla İlyas aleyhisselam bir çocuk olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisiyle genç bir adam olarak görevlendirmiş. Ancak hem Hz. İlyas hem de Hz. Hızır aleyhisselamın yaş mefhumu ya da görüntü mefhumunu statik olarak düşünmemek gerekiyor. Yerine zamanla koşullarına göre Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu izni ilahiyle Bazen yaşlı bir adam, bazen genç bir delikanlı olarak insanların karşısına çıkıp görevlerini ifade edebilir olduklarını da unutmamak gerekiyor. Bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın hem bir ikramı hem de kuvvet ve kudretinin bir göstergesi olarak hayatımızda bir değer. Efendim reenkarnasyon düşüncesi bundan dolayı mı insanlar arasında yayılmış oluyor diye bir ifade var. Reenkarnasyon genellikle insan ruhlarının birbirleriyle olan ilişkisi ve bu ilişkiden hasıl olan bilginin aktarımıyla yakinen ilgilidir. Yani vefat etmiş bir adamın ruhu kendisinden sonra doğmuş olan bir çocuğun ruhuna bazen cinler itibariyle de aklına sadece ruha değil akla bir kopyalama metoduyla geçiliyor. Yani bir cin ünlü sübiyanın bir çeşidi var bu çeşit daha önce vefat etmiş ailenin yakınlarında bulunan bir başka vefat etmiş adamın zihnindeki bilgiyi bu çocuğa yükleyebiliyor ve bu çocuk da bundan etkilenerek çok rahat cevaplar verebiliyor. Ancak reenkarnasyonun olmadığına dair apaylı bir ders yapabilir de olabiliriz Allah nasip ederse. Dolayısıyla bu çok İlyas Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam Efendimizle ilişkili olmayıp ziyadesiyle bu televizyonlara zaman zaman çıkmış olan Kendisinden çok önce yaşamış olan bir adamın bilgisine sahip insanların varlığıdır. Genellikle ve ne hikmetse dikkat ederseniz bu konular hakkında ben daha önce geldim yaşadım diyen çocukların yaşamış oldukları dönemler kendi doğmuş oldukları dönemden çok eski olmayıp genellikle ölmüş vefat etmiş olan o kişinin çevresinin yaşadığı ve kendi bölgesine yakın olan bir bölge seçilmiş olduğu oldukça ilginçtir. Normal şartlarda bir reenkarnasyondan bahsediyorsak bu muharref inançta dünyanın bir başka yerine bir kralken bir çöpçü olarak bir çöpçüyken bir kral olarak gelmek mümkün olması gerekirken çok yakın bir mahalle eh, ahbabının bunu e, ölen mahallelinin aynı mahalle doğan bir çocuğun aynı bilgiye sahip olduğu bir süreci görüyor olmak durumun çok da akli bir durum olmadığı cinni bir duruma daha yakın olduğunu gösterir. Bir diğer taraftan ruhların bilgi aktarımı vardır Kaliubela'dan gelen seni daha önce görmüş gibiyim, seninle aynı şeyleri hissediyorum, aynı anda aynı yerdeymişiz, aynı şeyleri sever, aynı şeyleri düşünürmüşüz acaba ruh ikizi diye tabir edilen bir tabir vardır. Bu tabir boş değil elbet Kaliubela'da bulurmuş olan ruhların o günlerde birbirlerine aktardıklarının dünyadaki bir veçhidir demek de daha doğru olur. İlyas Aleyhisselam'ın ayette peygamberlerden olduğu yazıyor. Nasıl çocuk olabiliyor? Peygamber demek bir topluluğa gönderilen elçi demek değil midir? Peki kitaplarda yazılan ona ait devir için ne demek lazım? Onun bağlı denilen putlara karşı mücadelesi vesaire. Efendim İlyas Aleyhisselamla ile Elyasa'yı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bu iki isim birbirinden farklı. Dolayısıyla sevgili izleyicilerimiz büyük ihtimalle bu iki ismi birbirine karıştırmış olacaklar. Bir tanesi peygamber olan İlyas Aleyhisselam ki Kur'an'da Elyasa olarak geçer. Biz de onu anlattık zaten. Bir diğeri denizlerden mesul olan Hızır Aleyhisselam'ın hem büyüğü hem kardeşi hükmünde olan İlyas Aleyhisselam'dır. İki ismi birbirine karıştırmış zannımca sevgili izleyenimiz. O yüzden böyle yazmışlar. El cevabı vermiş olduk. Efendim Hz. İdris aleyhisselam Resulullah aleyhisselatu vesselam efendimizi görmüş müdür? Sorusu sorulmuş. 16. bölümde İdris aleyhisselamın Azrail aleyhisselamla görüşmesine ait olan bölüme ilişkin sorular kısmında ifade edilmiş. Efendim hakikat... Pek çok peygamber miracında Resul-i Kibriye aleyhissalatü vesselam efendimizle görüşmüştür. Pek çokları diyoruz çünkü Resul-i Kibriye aleyhissalatü vesselam efendimiz haricinde bütün peygamberlerle aynı anda görüşen peygamber çok nadirdir. Onları da biz büyük peygamberler olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla kendi miraçlarında Habibullah'ı yani Resul-i Kibriye aleyhissalatü vesselam efendimizi görmüş olmaları gayet muteber bir gerçekliktir. Bunun delili yani işari delili Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de kendi miracında yaşamış olduklarıyla çok daha rahat anlaşılabilir. Dolayısıyla Resul-i Bir Aleyhisselatü Vesselam ile İdris Aleyhisselam görüştükleri gibi Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam ile kimi zaman Hazır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam gibi Hz. İsa Efendimizin döneminde olduğu gibi yeryüzünde bir takım görüşmeler yaptığı da vakidir. Bu size şaşırtıcı gelebilir ancak şunu unutmamak gerekiyor. Kendisinden önceki peygamberlerden ve kendisinden önce yaratılmış her şeyden üstün olan Resulü Kibriye aleyhissalatü vesselamın nasıl ki kendisine salavat getirildiğinde canlı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın ona ruhunu takdimiyle beraber ona salavat gönderen bütün ümmetine bir mukabele selam ediyorlarsa vefatından sonra bunlar yaşanmışsa Doğumundan önce bunların olması da gayet tabi ve doğaldır. Hoş akıl almakta zorlanır ama bu anlattığımızı anlıyorsa buna da inanmak gayet normal olur. Selamun Aleyküm demişler. Aleyküm selam efendim. İdris Aleyhisselam verilen yıldız ilminden bahsetmiştiniz. Bu bilgi doğru değil mi? Şimdi yıldız ilmi yeni bir şey değil. 17. bölümde 3. ciddi İdris Aleyhisselam ve Ağlama Duvarından Yadigal Felsefe taşında anlatmıştık. Bu bilgi doğrudur. Ancak yıldız ilminin o günlerdeki adıyla bugünlerdeki adını da yine birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bir ilim dalının bugün safsata ehlinin elinde farklı bir minvale çekilmiş olması bizleri bu manada kafa karışıklığına vesile oluyor. Dolayısıyla geçmişteki bir yaşanmış gerçek ilmiyeyi bugün adını kullanarak tabelasını kullanarak tabiri caizse sahtekarlık adına iş çevirenler vardır elbet. Bu konuda baharat yolunda cinlerle alakalı yapmış olduğumuz sohbetimizi dinlerseniz daha geniş ve net bilgiler elde edebilirsiniz inşallah. Efendim şöyle bir soruyla bitirelim. Bu bölümümüzü yarın sorulara devam edeceğiz elhamdülillah sorularımız bol bu sefer. Bu nasıl bir teknoloji Subhanallah denilmiş? Aynen öyle bu yaşantıların kalıntılarına ulaşmak mümkün olmaz mı acaba? Bazı kalıntılara ulaşılıyor özellikle deniz altlarında. En büyük handikap da bu zaten. Dünya tek bir kıta halinden sonra Nuh'un tufanından sonra Hazreti Nuh Aleyhisselam Efendimiz döneminde yaşanan tufan olayından sonra kıtalara ayrılıyor olması genellikle bu ve buna benzer büyük medeniyetlerin sular altında kalmasına vesile olmuştur. Suyun altında çalışmalar yapmak oldukça zor ama Ege denizinde dahi bulunan pek çok arkeoloji Unsuru bizleri geçmiş tarihteki medeniyetlerin bugünkünden daha gelişmiş olabileceğine dair izleri göstermekte. Zaten bilim dünyasında en çok bunları tartışmakta, konuşmaktadır. Mümkündür efendim, mümkün olmaz mı? Ama bazıları Rabbül Alemin öyle yerin dibine batırmış olabilir ki ömür onları görmeye yetmeyebilir. Bir diğer taraftan son dönemde, kıyamete yakın dönemde bunların önemli bir kısmının da yeniden, Gün yüzüne çıkarılacağı bu da teknolojik gelişmeyle mümkün olabilir bir durum olduğunda ve aynı zamanda manevi bir kuvvetle bunun olabilirliğine dair de bir işaret söz konusu olduğunda hatırlatmakta fayda var. Efendim yarın sorularımıza cevaplara devam ediyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.